yaklaş yaklaş Efendim Zehir Şu sandıkta Elmas kazma var o Kazmayı al Duvarını kaz Duvarı kazdıktan sonra da orada topraklar olacak Toprakları gördüğün yerden Sonra Demek ki çıkmışsındır yani Yok kane düzeye sonra gelirsen Şimdi suya gireceğim düz gideceğim. Bah, sağ sol yok düz düz gideceğim. Ondan sonra çıkar gidersin. Tamam, tamam, iyi. Sonra şimdi al ve odana git. Tamam. O, oda arkadaşında zaten odadan gitti. Tamam. Geldi Hoş geldin Şimdi Planı anlatıyorum Mekana gidiyoruz Mekandaki silahları ele geçiriyoruz Bir hamle yapmış oluyoruz Birinci hamlemiz İkinci hamlemiz ise Onun kaldığı mekana gidiyoruz Adamları indiriyoruz Üst kata çıkıyoruz Ama siz bir şekilde o kapının oraya geldiğinde Onu öldürüyoruz Bizimkileri kurtarıyoruz Bizimkileri kurtardıktan sonra Teslim olmaya gidiyorsun Tıpış tıpış yatıp çıkıyorsun Tamam güzel plan içeri gireceğiz yok ben içeri gireceğim senden dışarıda bekleyeceğim Ben seninkileri buradan kurtarmaya çalışacağım ya sana bir şey olursa Eğer bana bir şey olursa bu hayatta bir halta yaramış olacağım Tamam Hadi gidelim. Gelsene la. İlko. Efendim, haşo. İlk o efendim. Ha şu ilk 4 adam sende. Geri kalan içerideki adam bende. Tamam. Ben de geliyorum. Hayır, Sen gelme. İyi tamam. O zaman çatışmaya gidiyoruz gir şarjörün vardı mi e, olmasa gelmezdi herhalde değil mi doğru diyorum Ali ben dalıyorum gel Sen de aşu inirdim eyvallah. Gerisini abine bırak. Bu arada hakkını vers. Helal olsun. <gülüyor> İşte, abimin katili karşında. Onları bırak, beni alsın. Abimin katili sen değilsin. Bir arkadaşın daha var. O da katil. O arkadaşım üç kurşun sıktı. Ben yedi sekiz kurşun sıktım. Hangimiz daha fazla acı çektirmişiz? Tabii ki ben at silahı bıraktım onları sal beni öldür vay güzel seçim iyi tamam siz gidin hayır biz gitmeyiz gidin lan tamam abi e şöyle oldu kardeşimin katili evet benim seni Vuracağım Ama ilk önce yalvar Kardeş Ben ölümden korkmam Hee Hazır geldiyse o zaman boynumu sıkıldan ince Kardeşimi nasıl öldürdün lan Nasıl öldürdün Kardeşini Öldürdüm Burşun manyağı yaptım Sus konuşma Kardeşin, bir fare gibi ''Oldum sıkma, oldum sıkma'' diye yalvardı Ama ben acımadım İndirdim onu Stone Stone Sık yüreğin As... parçası Tabi sende o yürek varsa bilader. hı <gülüyor> <gülüyor> Ne gülüyorsun lan manyak vuruldun sen <gülüyor> Adam vuruldu <gülüyor> Adam vuruldu Gülüyor lan Nasıl bir şey bu? Senin anında yere yapışıp gözlerini kapaman lazımda, kardeş. Ben kolay kolay ölecek adam değilim. İlk önce intikamı alır, öyle giderim. Yani senin gibi şerefsizleri öldürmek desek daha aldatıcı olur. Ben ne intikam edeyim? <gülüyor> Ölümün bile öldürmeli oldu. Anasını satayım. Ne oluyor la? Ben içeri gidiyorum. Abi biz de gelelim. Yok. Siz motora atlayın. Tamam mı? Gidin. Abi biz de gelecek. atlayın dedim la. Ben gidip ağaçta bakacağım. Eğer haşat vurulduysa, onu vuranı vurmaya çalışacağım. Ya da ben de öleceğim, hakkınızı helal edin, helal olsun helal olsun, o zaman motorla atlayın gidin lan, hala beklemeyin. Ne oluyor lan? Baş, at, baş at. İyi misin? <gülüyor> İyiyim. Gider ayak. <gülüyor> Amble apare git. Aşağı at, aşağı at. Şş. Aa oğlum ölme la, ölme, ölme. Sana bir şey söyleyeyim mi? Diliker. Söyle. Hiç olmazsa ölümüm ölürken bir fayda olacak lan. Şu hayatta hiçbir altaya yaramayan ben senin kardeşini kurtar. Ben kardeşimi kaybettim. Ama senin kardeşin hayatta. Buna çok iyi bak. Asla ölmesine müsaade et. <Gülüyor> Hakkını helal et can dostum. Seni tanımak güzeldi. Seninle de tanımak güzeldi Haşat. Haşat! Haşat! aşat. La oğlum ben niye telefonu getirmedim ya? Telefonu getirseydim ambulansı arardım Üç şey olmazsa seni gömeceğim Aşat Seni burada bırakmam Gel Ah be Aşat Çok erken gittin be kardeşim Off neden bu dünyada hep iyilerin ölmek zorunda bir aşağıdım? Annem öldü. Sevdiğim kişiler öldü. Ala abi öldü. Bir sürü sevdiğim kişiyi kaybetti. Hep iyiler kaybetti. ...kötüler kazandı. Ama... ...bu sefer... ...biz kazandık Aşat. Sağ olasın. Aslan parçası. İkinci... ...en iyi dostum sen. Bicavid... ...bir sen. Gerisi zaten... Üç kuruşa, kendi arkadaşını, kendi ailesini, kendi sevdiklerini, kendi anasını, babasını satanlar, bir sürü kişiler ile Bir sürü kişi bana ihanet etti. Bir sürü güvendiğim kişiler. Bir sürü. Ben bir sürü kişiye güvendim. Şart. Ama... Sen öyle çıkmadın. Rahat uyu kardeşim. Rahat uyu. Çalıyor. Alo. Alo. He. Ben... İlker. Seri katil İlker. Neredesin lan İlker? Nereye kaçtın? Seni bulduğumda yakalayacağım. Hapse tıkacağım. Beni Hı. aramanıza gerek yok. Merak etmeyin. Ben eski karakolun orada sizi bekliyorum. Teslim olacağım. Tamam. Sen almaya geliyoruz. Karar. İlker adlı seri katili 2022'de öldürdüğü cinayetlerin ortaya çıkması ve suçu Gizlemesi ve adam öldürmekten 10 yıl 65 gün Hapis cezasına Çattırılmıştır <Gülüyor> Selamünaleyküm Aleykümselam Allah kurtarsın kardeş Eyvallah Sen neyden girdin hapse birader Adam öldürdüm hmm. Sen şu seri katil olmalısın ne mi kardeş? Evet benim kardeş Ayrıldı. ne oldu? Şimdi sana üç beş kuruş atsak Benim kayın babamı öldürür müsün? Ben üç beş kuruşa Sebepsiz kimseyi öldürmem Bir daha düşün birader Ak cezan 10 yıl 65 gün değil mi E eğer sen bu adamı öldürürsen şunu bir 5 yıla 2 yıla 1 yıla düşürürüz 1 yıl yatar çıkarsın sonra çıkarsın cinayetleri işlersin onları da örtbas edersin 1 yıl yapmış çıkmış olursun Ben sebepsizce kimseyi öldürmem dedim birader Hadi eyvallah E ee, nasılsın Ülker İyi senden Cavit İyi Arif nasıl İyi Cavit senden bir isteğim olacak Son isteğim Ve bir daha senden hiçbir şey istemeyeceğim Tabi istere, Sen sınırsız iste Sınırı olmasın Eyvallah Ama bu çok zor bir şey değil Senden Benim kardeşimi Korumanı istiyorum yani kardeşimi sana emanet ediyorum. Cahit. Ben içerideyken Kardeşimi koruyacaksın. Eyvallah. İlker. İlker deme bana. Ne diyeyim İlker'e ben Sen benim kardeşim sayılırsın lan. Kardeşim, kardeşim.